Merhabalar, bugün 17 Aralık tarihini 18 Aralık'a bağlayan gece meydana gelecek olan Merkür-Uranüs üçgeninden bahsedeceğim. Tabii ki bu üçgenin beraberinde getirmiş olduğu açılar ve bize sağlayabileceği etkileşimleri de kısaca aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Burçlara ilişkinde videonun sonunda çok kısa cümleler söyleyeceğim ancak burçları belirtemeyebilirim. Şimdiden bunu söylemek istiyorum. Evet, kanalımla ilk defa karşılaşıyorsanız kanala abone olabilir, yorum yapıp beğenip paylaşabilirsiniz. Yine aşağıdaki linkten telegram grubumuza katılabilirsiniz. Ve aynı zamanda beni instagram hesaplarımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi. 17 Aralık 18 Aralık'a bağlayan gece 0035 sularında Merkür ve Uranüs arasında bir üçgen açı oluşacak Merkür 15 derece olarak burcunda. Uranüs 15 derece boğa burcundayken meydana gelecek arkadaşlar bu etkileşim. E, Tabi biliyorsunuz Uranüs uzun zamandır e, boğa burcunda bulunmakta. Özellikle e, yapısal durumlarımızı, değerlerimizi, sahip olduklarımızı, ait olduklarımızı e, güncelliyor, değiştiriyor, formlarını yeniden şekillendiriyor. Merkür ve Uranüs arasındaki etkileşimde özellikle e, önümüzdeki hafta sonunda... Gerçekten sürpriz haberler alabileceğimizi, sürpriz kararların hayatımıza dahil olabileceğini gösteriyor. E, güzel bir etkileşim, şanslı bir etkileşim. Özellikle derece bazında e, 10 ila 20 derece arasında gezegen dizilimleri bulunanlar çok daha şanslı etkileşimler alacaktır. Toprak ve e, su grupları bilhassa. E, bununla beraber e, tabii ki iletişimle alakalı konuları gündeme getirmekte. E, haberler, kararlar, e, konuşmalar. Görüşmeler, tanışmalar, yazışmalar, anlaşmalar, sözleşmeler yine bu gündemin dahilinde meydana gelmekte. Bu geçişle beraber özellikle hayatımızda bir takım konuların daha kolay bir şekilde aktığını fark edebiliriz. Yeni fikirler, parlak fikirler, marjinal konular gündeme gelebilir. Olayları algılama şeklimiz değişebilir. Çok daha hızlı bir şekilde olayları idrak edip hızlı çözüm yolları elde edebiliriz gibi gözüküyor. Yeni şartlara, yeni durumlara adaptasyon yine bu süreçte oldukça etkin olacaktır. Merkür-Uranüs üçgeni bir yılda ortalama iki defa meydana gelen etkileşimler arkadaşlar. Bu noktada karşımıza çıkan bu yenilik, bu özgünlük her neyse. Buna adapte olmak için yeni perspektifler geliştirmek adına da bizlere fırsatlar sunar. Tabii ki en basit ve en yalın haliyle aslında hiç beklemediğimiz yerlerden beklenmedik şekilde ve anda gelen haberler olarak da yorumlanabilir. Şimdi haritaya baktığımız zaman Uranüs'ün retro pozisyonda ve kuzey ay düğümüyle yine kavuşum enerjisinde olduğunu görüyoruz haliyle. Kuzey düğümü ve Merkür arasında da bu etkileşimin meydana geldiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla bu haber, bu karar, gündem, anlaşma, tanışma, görüşme her neyse bunun aynı zamanda kadersel etkisinin de yoğun olduğunu söyleyebilirim. Yani hayatımıza birden giren bir gündemin bomba etkisi yaratması, bir yandan sevindirirken bir yandan şaşırtması ve bununla beraber bu şartlara bu koşullara veya bu gündeme uygun bir zemin hazırlanarak e, bu duruma kendimizi adapte etmeye çalışmamız gibi özetlenebilir arkadaşlar. Yani e, bu noktada tabii Venüs'ün de Merkür'le kavuşma enerjisinde olması bu gelen haberin bir şekilde bizim e, eğiliğimiz olacağını ama aniden geliştiği için, aniden ortaya çıktığı için e, biraz... Şok etkisi yaratabileceğini söylüyor. E, Tabi bu bağlamda özellikle e, Venüs'ün ve Merkür'ün oğlak burcunda ilerleyişi. Uranüs ve Kuzey düğümünün ise e, boğa burcunda ilerleyişi. Hayatımızda kök salmaya başlayacağımız alanları e, aniden gelişen bir gündem olmuş olsa dahi. E, burada sağlam bir takım e, kararların alınacağını veya uzun vadeli projelere imza atılacağını gösteren bir etkileşimi sunmakta. Bu üçgen açının meydana geldiği sularda yani 17 Aralık gecesi 18 Aralık ilk saatlerinde ayın dağ terazi burcunda Merkür'e kare görünüm yaptığını görüyoruz. Bu durum demek ki bizi duygusal anlamda biraz zorlayacak gibi gözüküyor. Her ne kadar güzel haberler almış olsak da her ne kadar belki daha evvel hayalini kurduğumuz ama bir şekilde unuttuğumuz gündemlerle muhatap olsak da duygusal anlamda gelgitler yaşamamıza Sebebiyet verebilir. Geleceğimizle alakalı kararlar bir tarafa, bugüne kadar alışmış olduğumuz ortam bir tarafa ait olduğumuz yer, aidiyet hissetmiş olduğumuz konular farklı bir yana ilerleyecek gibi gözüküyor açıkçası bu bağlamda değerlendirdiğimizde. Ama üçgen açılar destekleyici açılardır. Gerçekten sistemin desteğini sırtımıza aldığımız açılardır. Dolayısıyla bu aralar tabi 17 Aralık 18 Aralık olarak belirtiyorum ama bu etkileşimleri artı eksi 2 gün değerlendirebilirsiniz. Yani 15 Aralık'tan yaklaşık 20 Aralık'a kadar etkin olabilir bu görünüm. Yine dereceleri veriyorum arkadaşlar ki. E, Haritalarınızda e, hangi alanları etkiliyor veya gerçekten bu görünümden etki alıyor musunuz? E, bunu daha rahat bir şekilde anlayabilirsiniz diye. Tabi bu görünümler meydana gelirken bir taraftan da balık burcundaki Neptünün e, yavaş yavaş Merkürle etkileşime geçmeye başlayacağı ve e, Uranüs ve Merkür'e de e, 60'lık açılarla destek gönderdiğini görüyoruz. Demek ki işin içinde biraz daha ruhsal durumlar var, hayalini kurduğumuz bir husus var, büyük bir plan var, uzun vadeli bir durum aslında ortaya çıkıyor. Belki de buradan etkileşim alarak özellikle Kuzey Ayr temasını düşünecek olursak buradan almış olduğumuz etkileşimle beraber uzun vadeli bir yola ani bir kararla da Geçiş yapabileceğimizi gösteriyor ve sezgisel anlamda aslında neyin neden olduğunu da hissedebileceğimizi bize gösteren bir yerleşim. Şimdi çok kısaca burçları neler bekleyebilir, hangi alanlarda bu etki alacaklar bunları aktaracağım. Bunu da yükselen burçlarınıza göre dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ev sistemlerini kullanacağım. Koç burçlarına geldiğimde bu etkileşimin ikinci ev, onuncu ev hattında ve hali hazırda 12. evde olduğunu görüyoruz. Tabi burada özellikle kariyer, gelecek, toplumsal imaj, gelecek planları noktasında hak edilen noktaya ulaşmak adına aniden bir sıçrama yaşatabilir koç burçları yani Aslında bunu belki de içsel anlamda hissedecekler veya bunun neden olduğunu, nasıl olduğunu Hızlı bir şekilde kavrayabilecekler, mali anlamda onlara fırsat sağlayabilecek yeni kariyer seçenekleri veya uzun zamandır hak ettiğim yerde ve noktada değilim. Bununla alakalı mücadele veriyorum, bununla alakalı bir çabam var, köklenme mücadelesi içerisindeyim diyorsanız şayet. Bunun da hızlı bir şekilde gelişmesi, bir anda insanların gözünün önüne çıkmanız, fark edilir olmanız ön planda olacaktır sevgili koçlar. Boğa burçlarına gelecek olursak, Boğa burçları için de oldukça Enteresan bir süreç 9. ev, 11. ev ve 1. ev bandında. Burada tabii şöyle bir konu gündeme geliyor. Daha evvel çok daha aşina olunmadık bir alana geçiş var. Ne gibi bir alan? Belki farklı bir şehir. Belki bir seyahat. Belki aniden çıkan bir şehir değişikliği, çevre değişikliği, gündem değişikliği. Belki bununla beraber aslında uzun zamandır bir konuda karar almaya niyetlilerse... Bir hayal için bir hedef için bir niyet varsa bir niyet ortaya koyulduysa ancak bununla alakalı yeterince çaba gösterilmediyse bunun ani bir şekilde gelişmesi söz konusu olabilir. Bilhassa yargısal gündemleri olan boğa burçları veya yurt dışı ile alakalı gündemleri olanlar için aniden bir takım durumların gelişebileceğini hızlı gelişmelerin olabileceğini söyleyebilirim. Yine. Ee, aslında ruhsal anlamda da kendi yollarını keşfetmek adına bir takım fırsatlar yakalayacaklar ve evet buldum dedirtecek bir etkileşim olabilir boğa burçları adına. Geldik ikizler burçlarına. İkizler burçlarının 12. evinde 10. evinde ve 8. evinde çalışacak bu etkileşim. Tabi burası biraz daha ruhsal bir alan, biraz daha zor bir alan. Özellikle gizli alanları keşfetmek, belki kendinizle alakalı veya sizden saklananları keşfedebilmek adına bir takım fırsatlar sunacaktır. Burada e, bu süreçte sizden saklananlar, e, belki sizinle alakalı hüznü, zan hisseden kişiler, size ilgi duyan kişiler veya veyahut... Sizin sakladıklarını, sizin kendi içinizdeki potansiyeli açığa çıkarma imkanınızın ortaya çıkma şansı var. Aynı zamanda mali konularda da büyük şanslar elde edebilirsiniz. Aniden bir toplu para girişi veya bir başkasının desteği, maddi veya manevi anlamda desteklenmek gibi temalarda ön plana çıkacaktır. Kariyeriniz veya geleceğinizle alakalı veya toplum önündeki Duruşunuzla alakalı hangi yönde durmalıyım, hangi rotada ilerlemeliyim bilemiyorum, kestiremiyorum diyorsanız bununla alakalı da aniden aklınıza bir fikir gelebilir ve kariyerinize bu fikri taşıyabilirsiniz. Bu da sizi bir anda yukarıya sıçratabilir sevgili ikizler burçları. Geldik yengeç burçlarına. Yengeç burçlarının ise 7. evi, bununla beraber 9. evi ve 11. evleri çalışacak. Demek ki günden biraz ikili ilişkiler, bu ilişkinin hangi noktaya taşınabileceği bununla beraber baktığımız zaman tabii ki gelecek hayalleri, planları, hedefleri, arkadaş ilişkilere ön planda olacaktır. Belki bir ilişkiyi bir üst aşamaya taşıyıp taşımamakla alakalı tereddütler varsa bununla alakalı çok aniden gündemler tezahür edebilir veya... Ee, bir yer değişikliği, bir mekan değişikliği, ilişkiye adaptasyon sorunu, yeni bir ilişkiye başlıyorsanız, yeni bir bağlantı içerisine giriyorsanız, bana uygun mudur, beraber ilerleyebilir miyiz gibi kafa karıştıran soruların cevabını bulmak adına da aslında bir takım fırsatlar sunacak. Ve gerçekten hayallerinizi gerçekleştirmek adına doğru yerde, doğru zamanda, doğru ortamlarda bulunduğunuzu hissettirecek deneyimler yaşatabilir sevgili yengeçler. Ee, bakalım neler olacak? Hemen aslan burçlarına geçmek istiyorum. Aslan burçları için baktığımızda ise 10. evin bununla beraber 6. evin ve 8. evin aktivasyonunu görüyoruz. Bu tabii ki özellikle bir iş değişimi bir düzen değişimi anlamına gelebilir. Yine sağlık sorunları yaşayan aslan burçları varsa büyük bir şifa enerjisi de aktif olabilir. Ancak burada bir şekilde mevcut düzenlerinin aniden değişebileceğini söyleyebilirim. İş hayatlarıyla alakalı, iş düzenleriyle alakalı, bununla beraber belki gündelik rutinleriyle alakalı beklenmedik gelişmeler yaşanabilir ve gelecekle alakalı ani gelişen kararlar almak durumunda kalabilir. Aslan burçları arkadaşlar. Geldik başak burçlarına. Başak burçları için ise 5. ev ve aynı zamanda Dokuzuncu ev, yedinci ev çalışıyor. Tabi burada bir aşk, evlilik, bir ilişkiyi bir üst aşamaya taşımak gibi gündemler akla gelebiliyor. Aynı zamanda e, ilişkideki paylaşımlar, yani ilişkide e, insanların birbirine katabilecekleri sohbetler, katkılar ön planda. E, bu yalnız olan başak burçları için ani gelişen bir aşkı gündeme getirebilir. Burada özellikle tarafların birbirlerine katmış oldukları ön plana çıkabilir. Yine mevcut ilişkide aşkı hissetmek, güzel sohbet edebilmek, paylaşımları artırabilmek veyahut dediğim gibi bir ilişkiyi üst bir oktava taşımak adına da aniden gelişen durumlar mümkün gibi gözükmekte. Gelelim terazi burçlarına. Terazi burçları için ise 4. ev ve aynı zamanda 8. ev. Bununla beraber 6. ev aktif. Burada demek ki aile hayatlarıyla alakalı bir dizi değişiklik var terazi burçlarının. Belki bir taşınma gündemi, belki bir miras konusu, ev alımı, satımı, borca girmek, borç demek gibi temalar, evle alakalı sorumluluklar ön plana çıkabilir. Aynı zamanda tabii iş değişimi, düzen değişimi, ev içerisindeki görev paylaşımı değişikliği gibi konularda mümkün. E, hak edişleri varsa terazi burçlarının uzun zamandır hak ettikleri tazminatlar alacaklar bununla alakalı çok hızlı gelişmelerde yaşanabilir gibi gözükmekte. Akrep burçlarına geldiğimiz zaman özellikle haritada 7. evin, 3. evin ve 5. evin aktif olduğunu görüyoruz. Bu birçok akrep burcu için evlilik, ilişki gündemi, ortaklıklar, taahhütler gibi durumları tetikleyebilir. Yine bir aşk ilişkisi, bir gönül ilişkisi veya bir aile içerisinde sürpriz bir çocuk haberi, Gündeme gelebilir. Keza eşlerin, ortakların hayatındaki ani gelişen durumların hızlı kararlar almaya yol açabileceğini de ifade eder. Yine yeni bağlantılar kurmak, yeni anlaşmalar imzalamak, dava açmak, dava süreçlerini yönetmek için avukat tutmak gibi temalardan ön plana çıkabilir. Gelelim yay burçlarına. Yay burçlarının ikinci evi, altıncı evi ve dördüncü evi aktif. Özellikle iş hayatı, mevcut işteki pozisyon, kazançlar, iş arkadaşları, ekip arkadaşları, çalışma koşulları, aile içerisindeki konfor ve düzen gibi kavramların ön plana çıkacağını söyleyebilirim. Yani burada yeni bir düzen inşa etmeye çalışmak, hak edilen şartlarda çalışmayı istemek gibi temalarda sürprizler var. Aniden bir iş başvurusunda bulunduysanız bununla alakalı gelişim olabilir. Belki iş yerinizin şubesi değişebilir. Farklı bir alana geçebilirsiniz veya işiniz için evinizi, eviniz için işinizi değiştirebilirsiniz. Aniden gelişebilecek düzen değişimleri özellikle maddi anlamda da güzel fırsatlar sizinle beraber olabilir sevgili yay burçları. Oğlak burçlarına geldiğimizde ise birinci evin. Bununla beraber 5. evin ve 3. evin aktif olduğunu görüyoruz. Kendinizle alakalı önemli gelişmeler var. Ne gibi önemli gelişmeler? Sizi mutlu eden, sizi heyecanlandıran konulara ilişkin... Artık kendinizi mutlu etmek adına, kendinizi iyileştirmek adına, kendinizi güzelleştirmek adına bir takım hamlelerde bulunacaksınız. Bazı kararlar alacaksınız. Belki yakın çevrenizinde bu bağlamda size ilham e, vermesi söz konusu olabilir. Yine güzel anlaşmalar, görüşmeler veyahut sizi heyecanlandıracak e, flörtler, aşk haberleri de gündeme gelebilir gibi gözüküyor sevgili oğlak burçları. Geldik kova burçlarına. Kova burçları açısından bakacak olursak 12. evin, 4. evin ve 2. evin aktif olduğunu görüyoruz. Burada özellikle içsel anlamda biriktirdiğiniz bir husus, içinizde sizi heyecanlandıran bir konuya dair, size iyi gelecek, size iyi hissettirecek bir konuya dair sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Burada aslında hangi alanda konforlu olduğunuzu, hangi alanda rahat hissettiğinizi fark etmeye başlayacaksınız. Yine bir takım taşınma konuları, ev içerisinde değişimler veya gerçek yuva kavramı üzerine düşünmeye sevk ettirecek. Biraz daha ruhsal bir süreçten geçebileceğiniz bir gündem aktif gibi gözükmekte. Gelelim balık burçlarına. Balık burçlarının. Üçüncü evleri, birinci evleri ve on birinci evleri aktif olacak. Özellikle burada kendi hayalleriniz, kendi hedefleriniz için atılması gereken adımlar, alınması gereken kararlar. Bu süreçte sizin yanınızda olacak dostlar, arkadaşlar. Kim? Bununla ilgili sürpriz gelişmeler var. Yani hiç ummadığınız kişilerden destek görebilirsiniz. Hiç umulmadık insanlar hayatınıza girebilir ve sizin hayalleriniz için sizin elinizden tutacaklarını söyleyebilirler. Aynı zamanda yeni ve hızlı kararlar alabilirsiniz. Arkadaşlarınızın, kardeşlerinizin veya sosyal çevrenizin hayatında yaşanan değişimlerde doğrudan sizin hayatınıza tesir edebilir gibi gözüküyor sevgili balık burçları. Evet, e, kısaca burçları bekleyen durumlarda bu şekilde arkadaşlar, güzel gelişmeler olsun, güzel haberler, güzel sürprizler olsun. E, geri dönüşlerinizi bekliyorum, yorumlarda paylaşırsınız e, bu tarihlerde tabii ki önümüzde biraz süreç var. Umarım e, mucizevi haberler, mucizevi haberler sizinle beraber olur diliyorum. E, abone olup yorum yapıp beğenip paylaşırsanız mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikus adresinden veya opikusastroloji et gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşça kalın.